Elinde silahla gezen gavatlar görüyor onu. Aa, 105. Abi bıçaklamazsan dur yani. Ara sende, mı, Sen de. Saatlik, saatlik, saatlik. sağ tık, sağ tık, sağ tık! Laa! Işte, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sok işte bir şey sok ya! Kalbim eyliyordu. Adam durmuş. Neyse aldık şey. abi. Neyse <gülüyor> aldık. <gülüyor> Adam sabit duruyor. Gide geri kaçacaktır. Abi nasıl olabilir böyle bir şey? soluna. Ayakta kalan son Kaç, Aa, sonunda Hop, Öf. Öf. Öf. Öf. Öf. oy. Açış. var. Let's go! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kadar. Çıkı <gülüyor> Ah <Susur> <Susur> <Ananı, benini. Susur> ne oluyor Ya sarsık, sarsık. No scope, dedem. No scope, no scope. Buzda yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> çok korktum çok kötü. Bir de o ne lan? <gülüyor> Nol? No, no, no. <gülüyor> sen asıl sen iyi misin? Bir dakika. Oğlum sakalan sor. O neydi? bir saniye belki oyun oynuyor dikkat. Abi bilmiyorum abi. Duyangım, abi belki duyamıyor ya. Abi sniper'ını süreceksin ya. Oğlum ne bileyim amına koyayım. Ben de bilmiyorum ki deneyeceğim işte. Bence pistolü çek ya. Hadi mart. Çok heyecanlıyım lan. Oy! Oh! Ooo. Oh! Oh! Ağzını sol. GG arkadaşlar. Bir <gülüyor> şey görüldü. Şansın yok. Güzel. Ben daha vardık Kankor'da bir yerde. Gel artık ya. Bu sudan geliyor galiba bir tanesi. Der. Bir düşman kaldı. Deniz, Perit. Ya. ya da o gel artık dediğin yerden gelmeyecek mi? Galiba benim buradan geliyor biri. O zaman. yanı. Kendi beçlerinden gelecek. Okay. Dur. Dur. Dur. Dur. Uh -huh. Arkaya iyi bakıyorsun Emre. Geldi. Geldi son son tamam. Şu an Şu an tek kaldı galibiz kalan son tek, tek. ne yapıyorsun <gülüyor> ki boy, <gülüyor> <yaptılar> <gülüyor> de ya. İki tane vurup <gülüyor> evet. tekne kalmıştık attım bir Vandal bu arada şöyle güzelliği var arkadaşlar i̇şte mesela var. ben bir dilenciyim biliyorsunuz JSKoda. orada arkaladı biri Çak çak çak çak. Ooo! Kamerası Can, var oğlum kamera, adamın. Kamerayla seni izliyor Ayy. Ayy. Ayy. Ayy. Ayy. Sen mi sence? Bunu da izlemiştim. Er er en önden izledi en önden en önden. Ertuğrul <gülüyor> Gamers abi. Wow. Aa dur dur dur şunu almam. Lan unuttum ya. Aa artık oyuncu koptu yani. Gördünüz mü Erto'yu? Bombot. Ferit skill attın mı kanka? Armor alabiliyorsunuz. Raufk bir şık bak bakalım en kötü heal atarım ya. Kanka şöyle bir şey attım. Ferit. Bir şey daha yapıyorum. Raufk botu boş. Sıkmaktadı mı abi ileri ileri yürü. Ferit bir şey benim. Şey şey şey nerede oğlum? Bitti, ne <gülüyor> ne bu Tam burada köydesi bu. Ne dedi. Al Nerede diyor? Silah mı? ya oldu. nerede abi? Silahı al onu şimdi. Silahı nasıl oluyor? Aldır al. Senin için. Bu silah güzel mi? O klasikiz yor. Oyunum nerede bence ha? Bela diyor. Bela, Elanur bela, el bela. Ey. İmam var. bir şey vardır. Bilinmek bilinmeyen daha iyi.